Merhaba arkadaşlar, ben Seyah Defineci, bir videomu da hoş geldiniz. Ee, bu videoda sizlere e, Gmail üzerinden Google üzerinden e-mail e, hesabı nasıl açılır ve bu e-mail hesabıyla da e, YouTube e, hesabını nasıl açıldığını göstermek e, istiyorum ve hemen e, işe koyuluyoruz. E, e, google klasörden google.com giriyoruz ana sayfa açıldıktan sonra bu ana sayfanın e, ya şu noktalı bölümünden ya da direktmen gmail üzerinden e, tıklayarak e-mail e e, hesabımızın giriş e, olan bölme e, geliyoruz başka bir hesap kullan hesap oluştur e, tuşu var oraya bak basıyoruz şimdi önemli olan burada kişiye özel kendim için ya da işletmemi yönetmek için eğer e, kişiye özel seçerseniz bu e-mail haberleşme e şeysi olarak e Google size bir e-mail hesabı açıyor. E aşağıdaki e işletme e yönetmek için şeysini seçtiğinizde e önerisini burada işletme e hesabı açıp e bu hesabı da e YouTube kanalı ekleyebiliyorsunuz. Benim kendi e, görüşüm, işletmemi yönetme için e, tuşu e, daha önemli YouTube kanal açmak için. Buraya tıklıyoruz. Buradan e, işletmemiz adres soyadı. Mesela seyah defineci. seyah defineci çift sıfır diyelim ismini girdikten sonra e, şifremizi e, buradan e, onaylıyoruz şifreye girerken e, 8 harf e, olmasına dikkat ediyoruz yoksa kabul etmiyor e, bu ilerliyoruz. Buradan e, ikinci aşamada telefon numaramızı girdikten sonra e, eğer varsa ikinci bir e-mail e adresiniz e, buradan onu e, e, ekliyorsunuz. Ayrıca doğum günü e, ay ve yılında buraya e, eklemeniz lazım. Buradan cinsiyetinizi seçip ilerle tuşuna basıyoruz. Seçelim 02-05-1982 diyelim. Cinsiyetimizi de seçelim erkek ve ilerleyelim. Ha, ay şey olarak buradan kendimi seçiyorum Mayıs ilerleyen şimdi ayarlarını seçin diyor burada ben direktmen ilk adımda onu ilerleme ayarlarını bir adımda otomatikmen kendisi ayarlıyor buradan geçip en alt kısımda onayla tuşuyla hesabımızı onaylıyoruz kabul ediyorum ve hesabımız hazır şimdi işletme profilinizi ekleyin diyor ee, buradan e, bunu yapmamıza gerek yok şimdi değil tuşuyla bir ileriki aşamaya geçiyoruz bu biraz sürecektir tabi ee, bu devam etseydik buradan şirketinizin ee, işte adresi, telefon numarasını yani nerede, ne iş olarak e, iş yapıyorsunuz. Çünkü şirket açıyoruz diye hesabımızı açtık. Ee, onu gösterecekti bize. Akıllı özelleştirme devam et. Akıllı özelleştirmeden devam ediyoruz. Gmail, e chat, meet verilerle kişileştir. Diğer Google ürünlerinin sınırlı özelliklere sahip kullan. Biz ilk baştakini seçiyoruz ve devam ediyoruz e, Google meeting şimdiden gmail'de filan burada e-mail e üzerinden başkalarıyla da e, ulaşabildiğiniz için görüşmeler yapıldığı için e, bu konuda fazla e, şey yapmayacağım size bu başka bir e, konunun e, teması e-mailimiz e şimdi hazır. Bu e beraber e direkt men YouTube sayfamıza geçelim. E şuradan görüldüğü gibi hesabımız e şey yapıyor görüküyor. Hesabımızın e ayarlarını değiştirme e butonunun yanındaki noktalı yere basıp YouTube'a direkt men geçiyoruz. Buraya geçince tabii şimdi YouTube'un içinde ee, şeyimiz olarak kendimiz olarak e, arama motoru yapabiliyoruz. Mesela e, sayfası nasıl e, açılır diye basalım. E, görüldüğü gibi e, bilmiyorum kaç tane ama yeter kadar video var. E, her neyse biz şimdi kendi sayfamızı burada aç, açacağız ee, YouTube sayfasına burası YouTube şimdi ana sayfaya geçelim ve buradan e, bizim hesabımızın olduğu yerdeki bu tuşa basıyoruz tuştaki açılan pencereden şu ilk olanı kanal oluştur e, eğer kendi adınızı burada vermiş olduğunuz ben seyahat efineci olarak verdim ee, kanalınızı e, açmak istiyorsanız ilk e, şey tuşa basıp eğer başka bir özel bir isim varsa e, onu seçiyorsunuz ben özel bir isim seçelim bakalım kanalımızın ismi ne olsun kanalımızın YouTube YouTube ee, videoları pardon şeyim Almanca olmuş isminden ee, ismin kanalımızın ismini yazdıktan sonra kendi ayarları olan YouTube arama ve izleme geçmiş dahil yeni bir Google hesabı oluşturduğumu anlıyorum diye bunu sıktan sonra oluştur tuşuna basıyoruz Evet harika youtube eğitim videoları adlı kanalımız oluşturuldu bir profil resmi yükle diye e, size ilk sayfada e, bir e, imkan açılıyor biz oraya e, geçiyoruz izleyici burada kanalınızın üzerine bilgiler verebiliyorsunuz burada, e, profil resmini yükleyip alt kısımdan da sayfanızın ne amaçla açıldığını gösterebilirsiniz. Sitelerinize de bağlı bir ekleyin. Web sistem. Eğer web siteniz varsa buradan e, URL ekini ekleyebilirsiniz. E, ayrıca burada e, Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarınızı da e, kaydedebilirsiniz. <gülüyor> pardon. <gülüyor> Şuradan resim yükleden, mesela seçelim destop'tan, şunu alalım, bu bir örnektir, mesela bu kanalda yok Diyelim. ve kaydedelim evet vatana milleti hayırlı uğurlu olsun sayfamızı açtık izlediğiniz için teşekkür ediyorum başka videolarımda görüşmek üzere sağlıcakla kalın diyorum